Merhaba, x, 3, y, eksi 4, 5x artı 2y eşittir 7 denklemi için bir çözüm müdür? Kısacası, x, 3'e ve y, eksi 4'e eşitken bu denklem sağlanır mı? Ya da bu x, y ilişkisi doğru mudur? Sağlama yollarından birisi, x'in yerine 3, y'nin yerine ise eksi 4 koymak. Böylece bu değerlerin 5x artı 2y eşittir 7 denklemini sağlayıp sağlamadığını görürüz. 5 kere 3 artı 2 kere eksi 4. Bu da 15 artı eksi 8 eşittir 7. Bu değişken değerler bu denklemi sağlıyor. Yani x eşittir 3 ve y eşittir eksi 4 bu denklemin çözümlerinden biridir. Böylece asıl sorumuzu cevaplamış olduk. Yani sorunun cevabı evet, bu değerler elimizdeki denklemi sağlamaktadır. Bunu kontrol etmek için başka yollar da var. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Bu doğrunun grafiğini çizebiliriz. Belki doğru bunun gibi düzgün gözükmeyebilir, çok detaylı çizmeyeceğim. Eğer çizimde iyiseniz, oluşturduğunuz doğrunun bu noktadan geçip geçmediğini görebilirsiniz. Siz çiziminizi yaptığınızda, doğru noktadan geçiyorsa, bu nokta doğru için bir çözümdür. Eğer denklemi sağlayan noktadan geçmeyip, bir yerde sonlanıyorsa, bunun bir çözüm olmadığını anlayabiliriz. Ama bunu yapmak için çizimde iyi olmanız gerekiyor. Böylece doğrunun noktadan geçip geçmediğini açıkça görebiliriz. Eğer yerine koyma metodunu uygularsanız, az önce yaptığımız gibi, yani değerleri denkleme yerleştirirseniz, bu denklemin çözümünü matematiksel olarak açıklamış olursunuz. Yerine koyma metodu her zaman için kesin bir çözümdür. Bizim de en başta uyguladığımız yöntem buydu.